satır arasından herkese hayırlı haftalar. Doğu düşüncesi alanındaki Kur'an-ı Azimüşşan'da var olan ayeti kerimelerin önemli bir kısmını bitirdik. Bir diğer kısmını kitaba bıraktık. Ama şimdi yavaş yavaş Doğu düşüncesinde yani İslam düşüncesinde var olan değerlerin hayatımızdaki tarihsel sürecimizdeki karşılıklarına doğru gidiyoruz. Oraya doğru gitmeden evvel bu alanda çok önemli çalışmalara imza atmış olan Fuat Sezgin'le Sefer Tuğran arasında yapılıp sonra kitaba dökülmüş olan Bilim Tarihi Sohbetleri adı altındaki bir söyleşi kitabından başlamak en doğrusu. Çünkü İslam düşüncesi dediğiniz yerde Müslümanlar dünyaya ne kattılar, ne eklediler ve bu düşünce batıyı nereden alıp nereye taşıdı? Bunu çok iyi anlayabilirsek eğer İslam düşünce tarihinin adım adım takip ederken bilmin ara sokaklarında dünyayı değiştiren unsurlar nelerdi ve biz bunların hangilerini unuttuk, hangilerini hatırlamaz olduk ona bir bakacağız. Kitabın artık özeti mahiyetinde bu bölüm o yüzden birazcık uzun ama özellikle genç kuşaklara ulaştırmanızı diliyorum şimdiden. Böylelikle onlar İslam tarihindeki düşünce insanlarının nereden nereye dünyayı değiştirdiklerini buna gayret gösterdiklerini mümin kafir ayırt etmeksesin nasıl bir hedef nasıl bir niyet içinde olduklarını gerçek manasıyla görmüş olacağız. Hadi bakalım Fuat Bey'in o kocaman külliyatından birer damla haline dönüşmüş şu söyleşide bizim tarihimiz nasıl ifade edilmiş? Sayın Turan soruyor. Hocam çok affedersiniz. Bir şeyi çok merak ettim. Ritter'i dinlediğimde mühendis olmaktan vazgeçtim. Beni büyüledi dediniz. Sizi büyülen neydi? Belki de hayatınızdaki şifre bu olsa gerek. Ritter sizi hangi yönde etkiledi? Bu kitap aynı zamanda bilim dünyasının tarihsel aşamasını yazmış olan Fuat Sezgin'in hayatından önemli noktaları öğrendiğimiz bir kitap olmakla genç kardeşlerimin Kendilerini yetiştirmede nasıl bir yol almaları gerektiğine dair de önemli izler taşıyor. Sezgin bu noktada şu cevabı veriyor kulaklarımıza küpü olmak üzere. O adam büyük Avrupalı oryantalistlerin belki en büyüğüydü. Bu büyük oryantalistler arasında farklı bir tipti. Beni çok etkilemişti bu etkilenmeyi size bütün manasıyla aktarabilmem mümkün değil diyor. Peki hocam diyor Turan. Hocanız Ritter sizden Arapça öğrenmenizi istiyor ve 6 ay eve kapanıyorsunuz ve Arapçayı öğreniyorsunuz. Fazla söze ne haric et? 6 ay Arapça öğrenmeye yettiği gibi bir diğer incelik var burada. Öğretmenin önceliği, öğretmenin hayat değiştirdiğinin gerçeği. Bu hayat değiştirense Avrupa'nın en büyük oryantalisti. Öyle birisi ki Fuat Sezgin... Külliyatını yazana dek İslam bilim tarihi ve benzeri konularda onun kadar ilerlemiş kimse ne yazık ki yoktu. Müslüman dünyanın yapmış olduğu alet edavat üzerinden hayatını merkeze alarak çalışmakta olan Fuat Sezgin şöyle diyor. Acaba 30 aleti bir araya getirebilir miyim? Bir müze olmasa bile bir odayı doldurabilir miyim diye düşünüyordum. Çok mütevazi bir şekilde başladım. Yetiye iş ilerledi. Bugün aşağı yukarı enstitümüzde yapmış olduğumuz aletlerin sayısı 800'ü geçti. İslam dünyasından ve başka memleketlerden kısmen bunları sergilemek ve kısmen de benzeri müzeleri başka memleketlerde kurmak talepleri bana zaman zaman ulaştı. Bunlara umumiyetle hayır demek zorunda kalıyordum. Bu hayrın detaylarını kitabı okursanız ulaşacaksınız. Bu hayrın detayları doğuda ilmi olan gerçek manada açlığa nazaran hem yönetimlerin hem de insanların bu konuda pek de ilgili ve alakalı olmayışları. işleri. Buradaki aletler gündem edilmişken bilimle alakalı Fuat Sezgin adına ve onun çabalarıyla yapılmış olan müzeyi çocuklarınızla beraber gezmenizi hem de defaatle gezmenizi mutlak surette tavsiye ederim. Geçmişimizi bilebilmek adına harika bir müze çalışması bu. Aynı zamanda burada bir incelik daha var. Bizler de siyerine bir de Allah nasip ederse Resul Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine adım adım yaklaşırken onun kullandığı ve onun hayatında önem arz eden pek çok şeyi bizler de birer maket haline yapmaya çalışacağız. Elbette sizlerle beraber. Zira insan gördükleriyle etkilenen ve bu gördüklerini hayatına aksettirmek için mücadele eden bir yapıya sahip. Bu yapı buralara kadar nasıl geldi? Devam edelim yolculuğumuza. Geldik adım adım medeniyet meselesine Tuğran soruyor. Batı medeniyetinin temelinde Yunan değil, İslam medeniyeti vardır diyorsunuz hocam. Bu nasıl olur diyor. Sezgin cevap veriyor. Bu da gazetecilerin sözü ama bana da biraz uyuyor. Ben şu neticeye vardım. Müslümanlar... Miladi 7. yüzyıldan itibaren bilimleri Yunanlardan, Hintlilerden aldılar. Müslümanların bir meziyeti vardı. O alışlarında Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ne olursa olsun insanları hoca olarak kabul ettiler. Müslümanlar onlardan süratli bir şekilde öğrendiler. Tabii Fuat Bey'in de burada Almanya'da yaşamış olmasının etkisini ve bilim dünyasının biraz da dogmatik, hafif bakış açısından etkilenerek Bunların İslam dünyasından oraya gittiğine dair izlerin de ortadan kaldırıldığını, buna dair Fuat Bey'in de zaman zaman bu söylemi geliştirdiğini ama genel olarak burada e, şunu anlamak gerekiyor. Müslümanların her zaman ilimle haşır olup iletişimde olduklarına dair önemli bir iz. Ama kitabın ilerleyen bölümlerinde de Fuat Hoca'nın zaman zaman bu Alman ekolünden de etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama bu etki, bu kocaman ve devasa hizmet yanında ne kadardı derseniz, sadece bizim ona vermediğimiz değer kadar dersem daha iyi anlaşılır herhalde. Bugün biz, 21. yüzyılın başında bütün insanlığın geliştirdiği bu bilimler mazlumesinde maalesef, Müslümanların 800 yıllık yaratıcılık merhalesinin bilimler tarihindeki yerini bulamıyoruz diyerek biraz önce söylediğimiz gibi Fuat Bey'in bu alanda pek çok evraka da ulaşamadığını görüyoruz. Ancak ulaştıkları bile bugün oldukça çarpıcı ve oldukça etkileyici. Bu yüzden bu kitabın en detayına kadar biraz daha fazla irdelenmeli gerektiğini düşünüyoruz. Müslümanlar kendilerinden evvelki bilimleri geliştirdiler bu birincisi. İkincisi yeni bilimler kurdular. Bugün Avrupa'da gelişmiş olan yeni bilimlerin kısmen temellerini attılar diyen Sezgin Hoca şöyle devam ediyor sözlerine. Hicri ikinci yüzyılda kimya ilmini bir tecrübi ilim olarak kurdular. Bunu kuran adam büyük bir şahsiyet büyük bir bilim adamıydı. Cabir İbn Hayyan. Cabir İbn Hayyan'ın kitapları 12. yüzyılda Avrupa'ya intikal etti. Ona Geber diyorlardı. Bu adamcağız kimya ilminde öyle bir ilerleme kattediyor ki ancak ondan sonra 18 ve 19. yüzyılda ona ilave edilebilecek yeni bazı kıpırdamalar görüyoruz. Yani Avrupa'yı bin yıl kadar kimya ilmiyle ayakta tutan bir isimden bahsediyoruz. İslam düşüncesinde mutlaka üzerinden geçeceğimiz bir isim. Ama sadece kimya mı? Bakalım daha neler var. Müslümanlar 15. yüzyılda Afrika'nın doğusuyla Sumatra arasındaki mesafeyi bugünkü gerçeğe aşağı yukarı tamamıyla uyacak şekilde hesaplayabiliyorlardı. Düşünün Evet. 6600 kilometrelik mesafeyi hesaplayabiliyorlardı. Bu Avrupa'da ancak 20. yüzyılın birinci yarısında mümkün olmuştur. Bir misal daha vereyim diyor Sezgin. Müslümanlar miladın 10. yüzyılında astronomide o kadar ilerlediler ki şu suali sormaya başladılar. Dünyanın bir eğimi var mıdır? 23,5 derece. Dünyanın eğimi muntazaman azalıyor. Yani 2000 yılda aşağı yukarı bir derece azalıyor. Bu eğimi gök mekaniği 19. yüzyılda ispat etti. 365 gün zarfında Dünya ile Güneş arasında en uzak ve en kısa mesafe vardır. Bu en uzak, en uzak noktayı Yunanlar biliyorlardı. Müslümanlar 9. yüzyılda bu en uzak noktanın bir yılda yerinin değiştiğini fark ettiler. Ve bunu hesaplamaya başladılar. Bunu 11. yüzyılın ilk yarısında meşhur biruni diferansiyel matematikte hesaplamaya çalışıyor. Tam 4 mevsimin de hesaplıyordu. Bizde umumiyetle İslam'ı din olarak bu geri kalmadan mesul tutarlar diyor Sayın Sezgin. Bunun tamamıyla tarihi bir hakikat olmadığını söylemeyi bir vazife telakki ediyorum. Yahudi Arabist var. Franz Rosenthal 3 sene önce öldü. 1980 yılında yazdığı kitapta diyor ki Eğer İslam dini bilimi sadece bilim olarak, bilim aşkı olarak himaye etmemiş olsaydı ve sadece onun faydacı tarafı bakımından bilimleri tutmuş olsaydı bilim bu kadar süratli ve bu kadar geniş şekilde gerçekleşmezdi. Yani bütün dünya İslam dininin bilme olan katkısının şahsiyetlerle değil, din ile alakalı olduğunu artık itiraf ediyordu. Buna rağmen İslam'ın din olarak geri kalmaya vesile oluşuna artık bilimsel olarak bu söylemin kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebilmek mümkün. Müslümanlar daha 8. ve 9. yüzyılda Yunanlardan ve Hintlilerden Matematik coğrafyanın bazı esaslarını öğrenmişlerdi. 9. yüzyılın başlarında halife memun Marinos'un dünya haritasına bakılarak enlem boylam dereceleri ölçülerine dayanarak yeni bir dünya haritası yapılması, yeni bir coğrafya kitabı yazılması emrini verdi. İslam dünyasının bu alanında Siyer Nebi'de defaatle değindiğimiz bu iki önemli bilimin varlığı her zaman Vardı ve bu varlık Müslümanlar için oldukça önem arz ediyordu. Bunu anlıyoruz. Dünya kasıp kavrulurken dönemin İslam halifesi, kitapta beyan edildiği gibi bir harita yapmaları ve dünyanın büyüklüğünü tespit edebilmeleri için 70 kadar coğrafyacı ve matematikçi görevlendirdi. Bağdat'ta ve Şam'da gözlemevi kuruldu. Hala Bağdat'ın tasavvuf noktasında, Şam'ın tasavvuf ve ilim noktasında ileriye gidişini basitçe ve kolayca kendi halinde garibanlar diye adlandıranlar var ya, bu video biraz da onlara gelsin. Ama Fuat Bey ve benzeri konularda çalışma yapanlar için Türkiye ve bölge coğrafyası pek de kolay değil, bu oldukça üzücü bir durum ki Fuat Bey kitabında şunu beyan ediyor. Ben de buraya mutlaka almak zorunda hissediyorum kendimi. Benim kitabın Türkçesini finanse etme imkanım yoktu. Birlikte eski dostum Müsteşar Adnan Ötügen'e gittik. O zamanlar Kültür Bakanlığı yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarıydı. Ona gittik. Sene 1967 olmalı. Yani kitap daha çıkmamıştı. Birkaç ay sonra çıkmış olacaktı. Ona kitabın tercümesi Erzurum'da yapılıyor. Bu işi üzerinize alınız dedim. Dedi ki: Bunun tercümesine ne lüzum var? Çıksın 300'ünün son sonra alırız. Kütüphanelere dağıtırız. O zaman daha faydalı olur. Ondan sonra çektim gittim. Türkçe tercümesi olmadı. Kaldı öyle. Kaldı öyle dediği kitap bütün Avrupa'yı baştan sona, yerden yere titreten İslam dinindeki bütün düşünce adamlarının bilim alanındaki isimlerinin büyüklüğünü delilleriyle ortaya koyan bir kocaman külliyattı. Külliyat hala Türkçeye çevrilmiş değil. Sağ olsunlar. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız halihazırda Türk gençliğinin, İslam gençliğinin ...İslam düşünce dünyasından haberdar olmasına hala o eski gözlükle bakıyorlar demek. O o kadar berbat bir gözlük ki sadece şu paragraf İslam dünyası için şimdi ne kadar kıymetli... ...buna nazaran bizim yaptığımız, bizim çalışmalarımızın içerisindeki değerler ne kadar ötelenmekte ona bakalım. Zira Sayın Sezgin'in bu kitabını da biz Türkçesini okuyamayacağız... Türkçe konusunda araştırma yapan bir başka isimden okuyacağız ki geçtiğimiz hafta baharat yolunda kısaca değinmiştim. O da şu. Daha evvel oryantalistler hatta son yüzyılda Müslümanlar da parantezini açmak lazım. Mealciler, dayaşçiler vesaire. Bütün hadis kitaplarının muhtevasının şifahi olarak kulaktan anlatma yoluyla insanlara ulaştığını zannederlerdi. Mesela... Buhari'nin kaynaklarının ta birinci yüzyıla kadar yazılı olduğuna inandım ve ispat ettim diyor Fuat Bey. Bence yorum yapmaya gerek yok. Zaman zaman biz de değiniyoruz Siyer Nebi'de, Sayın Sezgin de değiniyor aynı yere. Mesela bir tabeli tarihi var, 10-15 şetik bir tarihi. Oradaki bütün haberler şeklen mi bir raviler zincirini takip ederek yoksa şifahi olarak mı geliyor? Bir anlayışa göre şifahi yani sözlü olarak. Halbuki ben onların dipnotları olduğuna inanıyorum. Böyle olunca ben Müslümanların ta ilk yüzyıllarında dipnot metodunu ortaya koyduklarına inanıyorum. Onlar da diyorlar ki hayır bunlar uydurmalardan ibarettir. Müslümanlar 9. yüzyılda bir tarih kitabı yazdılarsa bunun muhtevası Sadece muayyen zümrelerin uydurdukları bilgileri kitap haline sokmaktan ibarettir. Denilince, tarihi taberideki sahtekarlığın altını bir kez de Fuat Hoca'dan duymak içimizi ferahlatıyor. Ama üzüntülüyüz, çok çalışmamız gerekiyor. Bilimler tarihi ise başlangıç olarak Mısırlıları kabul ediyor. Babilleri de kabul etmeye başladı ama... Müslümanların bir şeyi icat ettiğini söylediğinizde hemen hücuma geçiyorlar diyor Fuat Bey. Evet hücuma geçiyorlar ama nereye kadar? Turan Bey yerinde ve güzel bir soruyla devam ediyor. Yani Müslümanların bilime katkısı hala kabul etmiyorlar değil mi manasında? Sezgin cevap ediyor. Aslında bizim Türklerin bir kısmı da kabul etmek istemiyorlar diyor. Örnekleri oldukça çarpıcı. Defaatle belki üstünden geçip bir daha okumak gerekiyor. Şöyle diyor Fuat Bey. Fransız Mehmet İhlasi diye ihtida etmiş bir Müslüman İstanbul'a gelmiş. Katip Çelebi ile tanışmış. Kafasında birçok Avrupalı bilginin kitaplarının adları varmış. Onlardan bahsetmiş Katip Çelebi'ye. Katip Çelebi ile Mehmet İhlasi kitapları tercümeye başlamışlar. Mercator diye bilinen Hollandalı bir coğrafya bilimcisi var. Büyük bir harita kitabı var. Ben %100 inanıyorum ki Mercator'un eski dünya haritaları keşifleri İslam dünyasından gelmiş kendisine. İslam dünyasından gelen haritaları değiştirmiş, kopya etmiş. Şimdi biz siyerine bir de anlatınca size bazen abartılı geliyor olabilir ama tarihleri çalıntı biz unutmuşuz. Yani bu sade yapacak kişi hangi millettense bu kitabı o dille çevirmek zorundasınız diyerek başlıyoruz. Neler bulmuş Müslümanlar onu görme. İşte bu gerçekten çok zor bir iş. Sade inceledikten sonra Türkiye'de, Mısır'da, İsviçre'de, Suriye'de, İspanya'da, Hollanda ve Almanya'da bazı insanlar aradım diyen Fuat Bey, bu alanda ne kadar dikkatli çalıştığını ve ne kadar dikkatli çalışmamız gerektiğine dair. Önemli bir ipucu sunmaktı aslında. Bu saati yapabileceğine inanan insanlar aradım ama bulamadım. Fuat Bey sadece araştırmakla yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda replikasyonlarını yani Müslümanların yaptığı alet edevatları bir daha yapmaya çalışıyor. Biz İslam topraklarından buluruz birisini zannederken cümle şöyle devam ediyor. Ümitlerimi yitirmeye başladığım sırada Bremen Üniversitesi'nde. Alman bir doçent tanıdım. Bu doçent bilimler tarihiyle uğraşan fakat üniversiteye girmeden önce saatçilik yapmış birisiydi. Bir saat atölyesi vardı. Ben bunu yaparım dedi ve saati bir buçuk senede yaptı. İki adet yaptı. Biri enstitüde, biri de burada, müzede. Şimdi düşünün sevgili dostlar. Bir buçuk sene boyunca. Müslümanların yaptığı bir zamanın saatini tekraren yapmaya olan gayret karşısında Cenab-ı Hakk'ın rızkı Teala Allah olduğunu hatırlatarak sorarım sizlere. Şimdi biz mi ilerlemeliyiz, onlar mı? Dönüp bir bakalım kendimize. Mesela müzik sahasında Katip Çelebi bize Osmanlı çalgılarından 15 aletin bilgisini veriyor. Evliya Çelebi kaç tane alet tanıtıyor biliyor musunuz? tam 77 aleti tarif ediyor bize. Bunları bize İslam müzik tarihini en iyi bilen İngiliz bilgini Farmer anlatıyor. Böylesi vasıflarını her saye tatbik edebiliriz. Yani Evliya Çelebi abidesi dikilecek bir adamdır. Şimdi adıyla müsemma büyük derviş Evliya Çelebi'den Allah razı olsun derken dönüp ancak bunu fark eden Farmer'e teşekkür edebilmek ne garip bir haldir. Bütün bunları koyun bir tarafa. Müzik de bizim ne işimiz olan diyen bu berbat düşünce ve zihniyet bizi buralara getirendir. Müslümanlar bahsettiğim bu navigasyon metodu sayesinde neye ulaşmışlardı biliyor musunuz diyor Fuat Bey. Büyük bir şaşkınlıkla okuyoruz değil mi? Doğu Afrika sahili ile Sumatra arasındaki mesafeyi bugünkü uzunluğa yakın bir değerle buluyorlardı. Düşününüz, bahsettiğim hadise 15. yüzyılda gerçekleşiyor. Bu Avrupa'da ancak 20. yüzyılın ilk yarısında mümkün oluyordu. Yani 500 sene sonra. Evet siz diyorsunuz ki diyor Turan Bey. Hocam 17 saat çalışıyorum. Nedir hocam bu olayın aslı? Bize anlatır mısınız? Sayın Sezgin cevap veriyor. Hayır hayır ben ona 13-14 saat çalıştığımı söyledim. Tahminen o kadar çalışıyordum. Bana dedi ki bu tempoyla bilgin olamazsın. Eğer bilgin olmak istiyorsanız buna birkaç saat daha eklemeniz gerekir. Deyip yorumsuz geçiyoruz. Ben burada ilk önce hocalara seslenmek istiyorum diyor Sayın Sezgin. Talebeleri aşağılık duygusundan kurtarmaya çalışsınlar. Türk milletini aşağılık duygusu bir kanser gibi kemiriyor. Sayın Sezgin devam ediyor. Avrupalıların ellerindeki topu görüyorlar ama Avrupalıların o topu bizden aldıklarını bilmiyorlar. Pusulayı görüyorlar ama onların pusulayı bizden aldıklarını bilmiyorlar. Sayın Turan da soruyor haliyle. Kur'an. Bilim konusunda neyi öğretti, bize neyi söyler dediğinde Sayın Sezgin cevap veriyor. Kur'an'da birçok ayet vardır. Dünyayı geziniz, tanıyınız diye. Ama ben konuşmalarıma hiçbir zaman Kur'an'ı karıştırmıyorum. Bu Almanya'da eğitim görmüş olmanın bir etkisi dedim ya başta. Fuat Bey'de bu işte birkaç paragrafta görüyoruz ne yazık ki. Bazı Müslümanlarda şöyle bir temayül var. Müslümanların yaptıkları keşifleri Kur'an'da bulmaya çalışıyorlar. ''Ben de bu duruma karşı bir alerji var.'' diyor. ''Çünkü Kur'an ilahi bir kitaptır. Hedefi başkadır. İnsanları yeni bir yol getirmiştir. Muvaffak olmuştur da. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Bir el kitabı değildir Kur'an.'' diyor Sayın Sezgin. Tabi Sayın Sezgin'in uzun yıllar ya da hayatının neredeyse tamamınca Alman ekolüne göre yetiştiğini ve bu ekolden etkilendiğini de unutmamamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i eğer inceleseydik Fuat Bey'le nasip olsaydı bir dönem oradan bu bilimlerin nasıl fışkırdığını, İslam dünyasının bilme olan muhabbetinin nereden geldiğini çok daha rahat görebilirdik ki Allah razı olsun zaten girişindeki ayeti kermeden kerimeden bir ibareyle dünyayı görünüz ve tayinlayınız beyanı aslında buna ilişkin. Tabi Fuat Bey keşke bizim ülkemizde yetişip Keşke bizim ülkemizdekileri ayağa kaldırabilecek bir zamana e, zamanda kendisine bir imkan tanınmış olsaydı olmadı. Ama burada da küçük bir incelik var. Beyan etmek gerek. Bu kitaptan evvel, yani kendi alanında yazılmış olan bu kitap 1961'de yazmaya başlayan Sayın Sezgin bu kitaptan kendi kitabından bahsediyor. Karl bakılmanın ki kendisi benim hocamın da hocasıydı. Arap Edebiyat Tarihi diye 5 ciltlik bir kitabı vardı. Bu Beşçet'i kitaba 50 senelik bir zaman harcamıştı. Kim harcamış? Sayın Sezgin'in hocasının hocası Karl. Yani ne Türk ne Müslüman, ne Arap ne Müslüman, ne Kürt ne Müslüman. Bir gayri meslum olarak Arap edebiyat tarihine 50 senesini bir adam harcıyorsa elbette bunun içindeki kıymetin farkına varmış olmasındandır. Bizde ise... Arapça mı? Hobi olarak efendim. O da belki bir ihtimal. Bugün Müslümanlar umumiyetle ve hatta Eser Üniversitesi'ndeki hadis profesörleri bile Peygamberimizin sözlerinin şifa en nakledildiğini sanırlar. Allah razı olsun Fuat Hocadan bu büyük hizmetinden ne yazık ki Türkçe olarak yararlanamıyoruz ama dünya bu konuda tatmin olmuş durumda. Tabi bizim ülkemizdekileri ve el eserdekileri hariç tutarak söylüyoruz. Mesela Oriyant en büyük hadis bilgini Goat göre Buhari ve Müslim kimdir? O diyor ki Buhari'deki bütün hadisler Buhari'nin devrinde yaşamış olan fikir ekollerinin düşüncelerinden ve icatlarından ibarettir. Yani bunun peygamberle bir alakası yok. Biz Siyer'de bunun tam tersini anlatmıştık. Sayın Sezgin'de de bunun delilleri var. Şöyle buyuruyor. Ben araştırmalarımda bunun tamamıyla yanlış olduğu netincesine vardım. Hakikat kitabımızın içerisindeki incelikler ve güzellikler o kadar fazla ki bu uzunlukla biraz daha az dinleme korkunuzla ikiye bölerek devam edeceğiz. Haftaya bu kitabın kalan ikinci bölümünden devam ediyor olacağız ve sonraki hafta yine Batı felsefesi ve İslam düşüncesi arasındaki bu Harikulade farklılık ve İslam dünyasının güzellikleriyle düşünme biçimimizin esasına doğru yolculuğumuz devam ediyor olacak. Şimdiden görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.